Sülünez, denizde kumun altında yaşayan bir kabuklu deniz canlısıdır. Sülünez avlamak için iki yöntem vardır. Birincisi, sülünezin yuvasının olduğu yere tuz dökmektir. Ardından tuzun üzerine deniz suyu serpiştirilir. Tuz deniz canlılarının yüzeye çıkmasını sağlar ve yüzeye çıktığı an avcılar sülünezi kolayca yakalayabilir. İkinci yöntem ise, uzun bir boru, sülünezin olduğu bölgeye sokmaktır. Çıboş boru ile iyice derinlere batırılır. Borunun ucunda sülünezi yakalayan bir mekanizma vardır. Sülünez avladıktan sonra kabuğundan ayırıp iğneye takabilirsiniz. Sülünezde kupez, kolyoz, istavrit gibi balıkları yakalayabilirsiniz.